Burak Minecraft'ların yeni bölümüne hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın ilk bölümüyle karşınızda. Şimdilikten şu sandığı açarak hemen başlayalım. Topla, topla, topla, topla, topla. Hemen şöyle gidelim biraz ağaç keselim. Şimdi odunlarımızı kastık. Hemen şimdi gidip bir ev yapalım. Ben birazcık daha odun kasacağım. O Sıra Videoyu Tekrardan Başlatırız Arkadaşlar O Zaman Ben Hemen Onu Bulup Döneyim Evet Arkadaşlar Döndüm Daha Demin Şu der. Evet Arkadaşlar Şimdi Geldim ee, Video Dışı Biraz Maden Yaptım İzlemiyordunuz Tabi O Sıra Şöyle Göstereyim Neler Yaptığını Bakın Şöyle Şöyle bu arada ekstra bir tane daha sandık duruyor olası bir durumda. Bunu gösteriyorum. ocaklarımız var elmas kırdı. Burada yatağımız var. Ee, Minecraft Survival bölümümüz buraya kadar. Değil? Umarım beğenmişsinizdir. Bendeyseniz videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.